Merhaba arkadaşlar, bugün size bir podcast, bir kitap ve bir dizi önereceğim. İlk önce podcast ile başlayalım. Bu aralar çok beğenerek dinlediğim bir podcast kanalını önereceğim. İsmi Özgür Mumcu ve Eray Özer ile Yeni Haller. Sanırım ayda iki bölüm yayınlıyorlar ama keşke daha fazla yayınlasalar. Her bölümde ayrı bir konuyu ele alıyorlar ve konunun bütün yönlerini konuşuyorlar. Mesela bir bölümde konu diyelim cancel culture oluyor. Bir bölümde erteleme hastalığı, bir bölümde bağ bozumu. Yani tamamen hani gündeme göre ya da birbirleriyle alakasız konuları işliyorlar. Aslında podcastlerde genel olarak zaten her bölümde ya ayrı bir konu olur ya da ayrı bir konuk olur. Benim yeni hallerde sevdiğim şey birincisi Özgür Mumcu ve Eray Özer'in konuya çok iyi hazırlanmaları. Yani onları dinlerken anlıyorsunuz. Çünkü böyle çok alakasız ya da ne bileyim hiç kimsenin bulamayacağı bir şeylere ulaşmış oluyorlar. Bir makaleye ulaşmış oluyor ya da bir bilgiye ulaşmış oluyor. İkincisi de konuyu gerçekten bütün yönleriyle konuşuyorlar. Yani mesela erteleme hastalığını konuşurken atıyorum 2000 sene önce bir tane filozof bununla ilgili bir şey söylemiş, onu söylüyor. Ya da bugün hani bilim bununla ilgili ne diyor, psikologlar bununla ilgili ne diyorlar. Bütün bunların hepsini anlatıyorlar, araştırmışlar. Ya da mesela cancel culture'ı işlerken yani konuyu tek bir bakış açısıyla değil aslında hani buna karşı olanlar ya da bunu destekleyenler ne diyor, buna karşı olanlar ne diyor, bunun ne gibi toplumsal bir etkileri olabilir Falan filan yani konuyu demek istediğim hani konuyu bütün yönleriyle ele alıyorlar. Ve hani podcast'ı dinledikten sonra bu işledikleri konuyla ilgili gerçekten kafanızda güzel bir bilgi bırakıyor. Şimdi gelelim dizi önerisine. Netflix'te yayınlanan bir diziyi önereceğim. İsmi Love, Death and Robots. Türkçesi aşk, ölüm ve robotlar diye çevrilebilir sanıyorum. Bu diziyi bana bu videomu çeken kuzenim Şakir önerdi. Ben onun film ve dizi önerilerine çok değer veriyorum. Çünkü bu konuda gerçekten çok uzman. Hatta film ve dizilerle ilgili bir YouTube kanalı var Film Otomat diye. Onu da takip etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Bu Love, That and Robots dizisi 2019 yılında sanırım ilk sezonu yayınlanmış. Geçen sene 2021 yılında da ikinci sezonu geldi. Bir animasyon dizisi ama özelliği şu ki her bölüm ayrı bir animasyon tekniğiyle çekilmiş ve yapımın gerçekten çok güçlü olduğunu izlerken anlayabiliyorsunuz. Bu diziyi biraz Blade Runner'a benzetiyorlar. Çünkü bir bilim kurgu dizisi. Yani gelecekte hani robotlar hayatımıza girdiğinde ya da atıyorum işte gezegenler arası yaşam mümkün olduğunda nasıl şeyler olabilir? Bunu anlatıyor. Her bölümde ayrı bir konu var. Yani dolayısıyla istediğiniz bölümden ya da istediğiniz sezondan İzlemeye başlayabilirsiniz çünkü bölümler birbirleriyle tamamen alakasız. Bu dizide sevdiğim şey bölümlerin çok kısa olması. En uzun bölüm 18 dakika sanırım. En kısası da 7-8 dakika. Yani hani böyle kısa bir kahve molasında ya da çok küçük bir ara varken ya da birisini beklerken bu diziyi izleyebilirsiniz. Gerçi ben de öyle bir bölüm izleyeyim diye başladım ama dizi çok güzel olduğu için hepsini tak tak arka arkaya izlemiştim. Dizinin bazı bölümleri biraz komik. Bazıları çok kaotik. Bazıları mesela çok kanlı. Ama hepsi çok felsefik. Yani bölümü bitirdikten sonra oturup böyle biraz düşünmeniz gerekiyor. Ben birinci sezonu ikinci sezondan daha çok beğendim doğrusu. Birinci sezonda 18 bölüm var, ikinci sezonda 8 bölüm var galiba. Sonra bu dizinin fanları hani böyle üçüncü sezon gelsin gelsin diye sürekli olarak yazıyorlar ama... Bilmiyorum, bence tadında kalmasında fayda var. Ben 3. sezonunun gelmesini istemem. Benim favori bölümüm 3. sezondaki Nüfus Kontrol Ekibi. Gerçekten o bölümü izledikten sonra böyle herhalde bir 15-20 dakika falan kendime gelememiştim. Bu diziyi daha önce izlediyseniz ya da biliyorsanız yorumlarınızı benimle paylaşın. Bilmeyenler mutlaka ve mutlaka izlesin. Şimdi gelelim kitap önerisine. Bu akıl dışı ama öngörülebilir kitabını gördüm. Gerçekten herkese tavsiye ediyorum. 2008 yılında yayınlanmış bir kitap. Ama ben sanırım 5-6 sene önce okudum. Şimdi normalde ben bir kitabı okuduktan sonra ya birisine hediye ediyorum ya da kütüphaneye başlıyorum. Yani evde böyle kocaman bir kütüphanem falan yok. Ama bunun gibi böyle birkaç tane çok sevdiğim kitap var. Ara ara böyle pasajlarını falan okuduğum kitap var. Onları sadece tutuyorum evde. Bu kitap bir davranış ekonomisi kitabı. Ama çok akademik bir kitap değil. Yani dili çok basit ve yalın. Aslında herkese hitap ediyor. Hani sadece böyle ekonomistlere hitap etmiyor. Bu kitap bizim e, satın alma davranışlarımızın arkasında aslında bilmediğimiz akıl dışı dürtüler ya da akıl dışı etkileri anlatıyor. Hani her zaman böyle bir şeyi satın alırken çok böyle akıllı davrandığımızı düşünürüz. Hani eski şey işte ben bütün mağazaları dolaşıyorum falan. Yani gerçi çok mağaza dolaşma kalmadı da artık. Hani internetten araştırıyorum, karşılaştırmaları yapıyorum, e, yorumları okuyorum, fiyatlara bakıyorum, bilmem neyi yapıyorum. Ondan sonra karar veriyorum deriz. Yani çok akıllı kararlar verdiğimizi düşünürüz. Ama bu kitaptaki örnekler gerçekten çok garip. Yani diyorsunuz ki ya böyle bir şey nasıl olabilir? Yani böyle bir şey nasıl benim satın alma davranışımı etkileyebilir? Bu kitabın sevdiğim bir diğer tarafı da e, bütün verdiği örnekleri deneylerle kanıtlamış olması. Zaten kitabın yazarı üniversitede profesör. Kendi öğrencilerinde bir nevi denek olarak kullanmış. Yani bütün hepsini öğrencileri üzerinde test etmiş. Mesela şöyle bir örnek veriyor kitapta. Diyelim bir kitap seti ya da bir eğitim seti almaya gittiniz. Kitap setinin fiyatı 100 dolar. Bir de ikinci bir paket var. Kitap seti artı cd seti, onun fiyatı da 200 dolar. Şimdi bu iki seçenek arasında tercih yaparken mesela diyorsun ki benim cd'ye ihtiyacım var mı? Yok ya ben sadece hani kitapları okuyacağım, kitaplar üzerinden devam ederim. CD'ye çok da ihtiyacım yok diye düşünüyorsun. Ekstradan 100 dolar vermeyeyim diye düşünüyorsun. Dolayısıyla kitap setini alıyorsun. Fakat işin içerisinde bir de üçüncü bir seçenek olduğunda. Mesela kitap seti var 100 dolar. CD seti var 200 dolar. Kitap artı CD seti 200 dolar. Şimdi bu şekilde üç tane tercihin olduğunda bu sefer diyorsun ki ya zaten CD'nin kendisi 200 dolarmış. Bari kitap artı CD alayım da 100 dolar kar etmiş olurum. Yani bakın hani işin içerisinde üçüncü bir seçeneğin olması aslında akıllı zannettiğimiz karar verme sürecini nasıl etkiliyor? Biz hiç farkında olmadan. Hepimiz birer tüketici olduğumuza göre bütün bunları fark etmemiz bence çok önemli. Böylece gerçekten artık daha akıllı seçimler yapabiliyorsun satın alma sürecinde. Bu önerdiğim diziyi izleyenler, kitabı okuyanlar veya podcasti takip edenler, Yorumlarını mutlaka benimle paylaşsın. Diğer herkesin bunu okumasını, dinlemesini, izlemesini çok şiddetle öneriyorum. Takipte kalın.